Yani Cartoon Network'in hazırlanığı bir Powerpuff Girls oyununu oynayacağız. Powerpuff Gözü bir de Yourself eklemiş. O da biz buna Cenk Silmetör 2 diyoruz. Tamam şimdi kişiliğimizi yapalım. Benim tenim, benim tenim rengi bu evet. Haklıyım. Şimdi göz rengimiz, göz şeklimiz ve göz rengimizi yapacağız. Hazır mısınız? Evet bizim göz stilimiz bu olsun. Evet. Göz rengimiz de efsane oldu. Geldik saç stiline. Saç stili. Bize bir saç stili lazım. Bunu biliyorum. Bir cenk olmak için her gün saç stili yapmanız lazım. Bizim saçlarımız dikenli olacak evde. Dikenli. Ama çok eğlenceli olacak eminim. Evet öyle bir saç stil rengi var. Oo, evet işte bu benim hayatım. ye yeah, işte bu benim. İşte budur. Hadi. Şimdi saçımıza güzel renk ekledik. Evet Super Saiyan'a benzedik. Evet işte budur. Karton çılgın kart. Power Pop Girl. P çılgın Power Pop. değiştirmemiz lazım. Bu olabilir, bu olabilir. Göstermiyor elbette. Seni deli gibi seni. Tamam, biz de şey giyelim. Ne giyelim? Hmm. İşte tam oldu. Şimdi ayakkabı tarzımızı yapalım. Sayya cinlere göre ayak Hayır. Sayyacillere göre bu ayakkabıyı giyebiliriz. Tıklayamıyorum. Tıklayamıyorum. Tamam. Sayyaciller böyle ayakkabı giyebilir. Evet. Teşekkür ederiz. Şimdi ben yapıyoruz. Ve karakterimiz canlanıyor. Biraz beklememiz lazım. Evet bizim gücümüz Cenk. Cenk evet savaşçı. Savaşçıyım yani. Ve çok eğlenceli. Ve böyle güzel güçler ya da kendi tarzınızı yapıyorsunuz. Güzel bir oyun yapmışsınız. Güzel bir oyun yapmışsınız Cartoon Network Beyciğim. Eğer siz de bu oyunu bilgisayardan Powerpack yöresi eklemişler Yorsal olsun. Biz buna Cenk 2 diyoruz. Neyse arkadaşlar bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle Cenk 2 istiyorsanız Aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videolara görüşmek üzere. Bay bay.